Evet sırada mgb var mgb gerçekten beni etkiledi şu anda Bir anda böyle emrinizdeyiz Falan böyle Tarzında e, Cephaneliği normalde sınıfta hücreleri Yani sektör D'de bulunuyordu Artık sektör 3'te Eee Alaylara göre tabi farklı zırfları var Hepsini tanıtmayacağım Bazı zırhları falan tanıdım. Benim en beğendiklerimden bir tanesini giyeyim ben şu güzel gözüküyor işte kaskından dolayı falan Zaten genel olarak siyah çok fazla gözükmüyor Evet MGB'ler Rahat ee, silahları indir Silahları indir rahat ol Gördüğünüz gibi farklı silahlar var Skarlar var ee, M216'lar mı öyle bir şeyler var Mu7 çekiş terbesi Alaylarımız bayağı mevcut ee, Sırf MGB özel bir video çekmiştik onda da e, videonun sonunda falan belki bulursunuz. Kanalımda var. Peki MGB'de e, istediğiniz gibi takılın. <gülüyor> ben biraz tanıtmaya da başlayacağım. MGB vakfın yüksek güvenlik açıklarında e, e, görev yapıyor. Bu arada ben buradan böyle izliyormuş kızı bak. Bak <gülüyor> böyle izliyormuş. Caps Neyse. Evet, çok fazla iç içe geçtik. Aa, ta aa, tamam bir daha gireceğim ben. Öyle çıktım. Girdim tamam. çıkmış <gülüyor> Süper. MGB'ler bazı testlerde Bir çoğunda yine diyelim e, Görev alıyorlar MGB'lerde nasıl RP yaparsınız arkadaşlar MGB olursanız zaten birçok şeye hakim olmuş oluyorsunuz yani Deminki o VP olup etrafta dolaşan kişi değil de siz gerçekten elit SCP vakfı hakkında gerçekten bilgili Gerçekten iyi EYM'e sahip olan biri olmanız gerekiyor ki MGB'ye katılabilirsiniz MGB'yi herkes almıyoruz çünkü hani elit olsun falan diye ee, onun dışında ben, ben silahlı personel olacağım ama MGB zorluyor beni diyorsanız GB'ye girersiniz Güvenlik bölümü Güvenlik bölümü vakfın genel korumasını sağlar Vakfın her yerine girişi olmasa da vakfın birçok yerine girişi mevcut ee, Kendisi güvenlik bölümü Testlerde e, koruma olarak iş görürler Yani bir GB olmadan aslında bir test yapmak pek doğru olmuyor ee, fazla MGB varsa işle işe tabii de ya, Genel olarak GB'ler testlerde Yardımcı oluyorlar sınırda Çok fazla iş görüyorlar Güvenlik bölümleri ee, Sınıf devlerle çok ilgileniyorlar yani görevler arasında çok fazla bunlar var Evet burada bir kıyafet Giyme Noktamız var Böyle elini uzatıp Buradan zırhını kıyafetini falan giyiyor Tabii o bir baga mı giyiyor Yok Tamam baga Gördüğünüz gibi Zırhını falan giydi Buradan Farklı ıı, alay veya işte Rütbelere göre Zırhlar var Kendisine göre uygun olanı giydi. Ve ilerliyor Burada bazı silah alma noktalarımız var Gördüğünüz gibi ee, Bu bölümün silah P90 ee, Tullar arasında P90 var blok 18 Yani tabi tercihen oluyor bunda Telsiz Başka ne varmış Sınıfta kartı var İşte kapıları açabilmek için Güvenlik kartı var Bu, bu kapıyı açabilmenize yarıyor Aslında herkes açamaması gerekiyor Bunun bölüm eğitimini değiştirmesi lazım ama kendisi yapmamış. Yapacak bir şey yok. Çıkmıyoruz da dışarıda. Öyle. Güvenlik bölümü gayet fazla yerde kullanılıyor. Güvenlik olmadan zaten olmuyor. Yani. Birinci bir kategori. Kaos istencileri. Kaos istencileri sağlam bir grup. Kendileri yalnızca kaosta kalabiliyorlar. Yani MGB olan biri bir TB de olabiliyor. Ama kaos olan biri yalnızca kaos olabiliyor. Sonuçta vakfa düşman bir grup. Şimdi kaos arkadaşlar vakfa saldırı yapıyor. Sınıf kaçırıyor. Personelleri öldürüyor. Tüm olayı bu. Gerçekten ee, cool bir grup. Evet. MGB kadar elit askerler yoktur belki. Alımlar nasıl yapılıyor hiçbir fikrim yok. Sonuçta ben yöneticiyim yani. On, kaosla mı uğraşacağım? Kaos dışında farklı saldırgan gruplar var. Yılanın gücü gibi mesela. E, bunlar şu an vakfda açık değil. Bu nedenle göstermeyeceğiz. Bilimsel bölüm. Arkadaşlar bilimsel bölüm gerçekten gerekli bir bölüm. Çok az sayıda personeline sahip bir bölüm. Paraya para deme bölüm yöneticimiz. Bilimsel bölüm ne yapar? Bilimsel bölüm test yapar. Bilimsel bölümün gerçekten büyük bir sorumluluğu var. Vakıfda sınıf D'leri eğlendirmek. Yani sınıf güvenlik bölümü. Bunların hepsini aslında bir bağlama şeyi yapıyor. Dosya var, kamera var. Kamera dediğimde şöyle bir flash atıp resim çekiyorum. Bu kadar. Peki. AE yani ahlak ekipleri vakfın ahlaki değerini sorgularlar. İnsanları sorguya çekerler. Mesela bir küfür etti? Hemen sorguya çekerler. Neden falan. Ya da işte biri bir personel yanlış bir durum mu yaptı? Hemen sorguya çekerler. Hepsini göstereceğim. Dragonsta gelmiş bu arada. Arkama geçersiz. Ee, gördüğünüz gibi AE'ler harbiden böyle şekil. Daha böyle. Hani tıpli bölüm personeli gibi. Biz 30 sene okuduk tarzında değiller de. Yani, anladınız mı? Öyle yani. Bir şeyi var. Ağırlığı var yani böyle. Sanki bana öyle değil. Ee, güzel bir bölüm. Benim sevdiğim bölümlerden biri. Yine bu da e, roleplay imkanı tanıyan bir bölüm olmasa da e, Testlere kadar ka katılabiliyorsunuz yine de. Yani imkanı var. Çok fazla e, yerde kullanılabiliyor ae. Ama e, çok fazla rp yapılmıyor. Hani tıp bir bölüm gibi işte. Bacağım ağrıyor falan. Olmuyor yani o kadar. Ama AY'lere gerçekten sorumluluk düşüyor. şey yok. S4 artının göremediği e, sorunları AY'ler Aylak ekipleri yaka, yakalıyor. Bazılar tabii hepsini yakalayamıyorlar onlar e, Yardımcı oluyorlar yani bize. Burası fazlasıyla karanlık bir yer. İçeriye iki kişiden fazla kişi giremiyor. Işık bu arada kapandı. Süpermiş. Bayağı açılıp kapanıyor sürekli. Muhteşem. <gülüyor> Güzel yapışlar. İşte atıyorum karşında bir sınıfta olabilir, bir personel olabilir. Mesela VP buraya mı girdi? Hemen al abi. Hemen soru geçecek. Niye girdin buraya? Pat, küt falan. Bu kadar da değil ya. Niye buraya girdin işte? Ne oluyor Girmemen gerekiyor, bilmiyor musun? Falan tarzında. İşte uyarıyorlar. Discord'dan rapor ediyorlar kişileri falan. Güzel bir bölüm. Çok fazla anlatılacak bir şey yok açıkçası. Evet, tıbbi bölümdeyiz. Tıbbi bölümü biraz tanıtayım size. İşte yataklar falan var bir, birkaç tane. Şimdi şurada küçük bir masa var. Ameliyat masası gibi. Bunları geliştirdik. İşte odaya bir şeyler yaptık. Burada güzel bir güzel ilaçlarımız var. Bunları alabiliyoruz harbiden. Bandaj mesela. Gelip birine sarabiliyoruz. Pardon kendimize sarıyoruz da. İşte birine verebiliyoruz. Ne oldu lan deminki şey? <gülüyor> Aşağıdaki dolap yok oldu bu ilaçları alabiliyoruz. Başkaları almazsa sevinirim. Yalnızca TB'ler alabilir. Bunları içebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Kullanışlı. TB gayet iyi. E, Roleplay imkanlarına gelelim. TB'lere gerçekten işte bir mekanik eklemedik. Işte. Aş, aşı yapma gibi şeyler var. Bunlar küçük detaylar. Onun dışında hani bir ameliyat masası yapalım. işte. Ameliyatta yanlış yaparsan ölsün kişi falan. Yani o kadar programa girmedik. Ama bunlar tabi RP'de dönüyor. Ee, şeyi ben çok öneriyorum size. Burada tüm personelin işi düşüyor. Test sırasında herhangi bir aksaklık oldu. Ve sınıfta herhangi bir durum gerçekleşti. Bir işte Ayağı kırmızı oldu gibi yani. Basit durumlar. Ee, bunu Yalnız böyle yapmayalım. Çok içime girmeyin. Ee, bu tarz durumlarda tıbbi bölüm personelleri. Testlerde bir yardımcı olabilir. Testlere bile katılabilir. Eğer test yapan kişi istiyorsa. Yani ee, tıbbi bölüm bu anlamda gerçekten başarılı. Ee, Roleplay imkanı sınırsız işte. Mesela bir personel şikayete geldi. Atıyorum işte bacağım ağrıyor bana yardım et. Tamam buyurun içeri gelin diyor. İşte içeri ağrıyor falan. Tıbbi bölüm biraz daha böyle cool bir bölüm. Ee, böyle tıbbi böyle. Diğer bölüme geçelim. Peki MVT bölümündeyiz. MWT'yi biraz tanıtalım. MWT neler yapar. MWT ekipleri tabii bu kadar genelde aktif olmuyor sürekli olarak MGB'de. Çünkü ikinci bölüm, ikincili bölüm. E, MGB bazı vakıftaki sorununu, e, kutuları tamir ediyor. Hani e, oyuna getirdiğimiz bir özellik bu. Onun dışında RP'ler sonsuz sayıda yapılabilir. İşte şura bozulmuş kapıyı tamir edeyim bilmem ne olmuştur şuna bakayım falan. Ha yine burada peki. Pek Crazy Robben'i tepelleder. Şimdi şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi başkaları gelmeden hemen yapayım da ben bunu. E, bozulan böyle kutular oluyor, dumanlar falan çıkıyor, böyle sparklar çıkıyor, böyle intizler falan çıkıyor. Bunları MET'e geliyor. Böyle tamir ediyor, bir dakika yaklaşayım biraz. Gördüğünüz gibi, tamir etti hemen. Böyle dumanlar falan gitti. MET'de böyle bazı görevler var, İşte elektrik, elektrikle alakalı şu an hiçbir şey yok MET'de. Bu kutulardan vakfın birçok bölümünde var, e, sektör 3'te var, buralarda var. Bazı SP'ler odalarında var. Bunları işte bazen kontrol etmeleri gerekiyor. Test esnasında falan bu yani MWT'ler kullanılabiliyor bazen. O5 sekreterleri Daha doğrusu asistanlar. Asistan aslında Ya daha doğrusu asistan dememiz gerekiyordu. Biz buna O5S demeye başladık. Yani O5 sekreteri. Asistanlar Asistanlar e, Ücretli bir şekilde Bu bölüme katılmışlar. Kendileri Se seviye 4 ve artı olabilmek için e, Seviye 4 ve artılarla daha iyi Geçinebilmek için bunu Aldılar Asistan olan kişiler Bir seviye 4 ve artı kişinin Asistanı oluyorlar Mesela e, Cytony'nin e, bir asistanı var ve Mesela o Ejelman Atıyorum bilmiyorum. E, Ejelman, Cytony yani o 5 kişinin e, Seviye 4 ve artı kişinin Sürekli etrafında dolaşıyor i̇şte Sürekli onun Alımlarını yapıyor mesela diyor ee, istiyorsa tabii oda ee, formları onlara bakıyorlar hani geleceğin estörde olma yolunda ilerliyorlar mantığında yani sürekli bir seviye 4 ve artı ile beraber oluyorlar ya bu aslında çok hoş bir özellik onlar için ücretli olması gerekiyordu tabii onu üretim bölümü üretim bölümü vakıfın, vakfın vakfın Yemek ihtiyacına kadar karşılıyor. Açıkçası gerçekten yararlı bir bölüm. Yani Üretim bölümü oyunda olmadığında açlıktan ölüyoruz tarzında şeyler yok. Ama hani bizim kurguladığımız kadarıyla üretim bölümü bunu yapıyor. Besin üretiyor, bilimsel araştırmalar yapıyor işte. Gördüğünüz gibi kişinin böyle küçük böyle el hareketleri falan çalışmasına imkan sağlıyor. Çok fazla hani şey yok, ekstra bir şey yok. Onun dışında güzel bir kıyafet standı yok. Diyemeyeceğim. Yok yani. Ee, gerçekten bence berbat kıyafetler. Yani beyaz bir önlük bence çok daha fazla yapışıyor üretim bölümüne. Yani yeşil. Hiç çünkü gerçekçi değil yani. Yeşil bir şey kotu ile gezen. Yok yani. Arpax yaptı. Evet biliyoruz. Peki. Burada çok güzel bir sistem var ama. Bu gerçekten güzel bir sistem. Mesela burada güzel RP'ler dönebilir. Mesela e, tıbbi bölümün Sağlık ürünlerine ihtiyacı var, stokları bitti, anladın mı? Buradan geliyor üye personelleri, sağlık ürünleri çıkartıyor. Buradan stoklar birikiyor. Daha sonra vakıf personellerini çağırıp bunları taşıttırıyor. Süper fikirdeyim mi Yani bence oyunun en güzel RP'leri bu şekilde görünüyor. İşte VP'lerin dahil olduğu, işte bazı ikinci bölüm personellerinin dahil olduğu şeyler, RP'ler. Bunlar çok güzel oluyor. Evet, vakıf personeli en güzel bölümlerden bir tanesi Paspasçı eleman diyorum ben bunlara, şu an uydurdum bu arada ee, Vakıf personellerini biraz tanıtalım Şimdi bu vakıf personelleri aslında şey için eklendi, seviye sıfır olan arkadaşlar Daha yeni vakfa katılmış olan arkadaşlar, oyuna bir girsinler İşte oyunun ne olduğuna küçük bir aşina olsunlar. İşte kişileri tanısınlar der, burada işte yemekhanede bunlar ee, hizmet veriyorlar falan Tamam bir süpürge süpürge aldım ben süpürge Tamam buradan çıkalım öf öf öf, öf. Tamam, Çok fazla <gülüyor> çok fazla oldu WP'ler ee, bu arada herkes VP olabiliyor sadece seviye sıfırlar değil seviye sıfır ve üzeri olan herkes VP olabiliyor Peki e, vakıf personelleri Seviye sıfır olduğunu düşünürsek etrafta temizlik yaparlar böyle bir animasyon falan var Elini uzatıyor o kadar i̇şte Etrafı siliyorlar Temizlik, paspas, kirçöp falan. Onun dışında yemekhaneyle e, uğraşıyorlar. Yemekhaneye şuradan gidelim. Mesela vakıf personellerine şöyle bir şey yaptı. E, buraya küçük bir mekan hazırladık vakıf personellerine. Vakıf personelleri burada hizmet veriyorlar. Güvenlik bölümlerine gelen işte her kimse, her, hangi personelse burada kendilerine içecek, yemek, ikramda bulunuyorlar. E, vakıf bunu sağlıyor vakfımız. Öyle yani vakıf personelinde çok güzel VP'ler dönebilir aslında gelirseniz eğer VP olursanız. Ben bazen oluyorum güzel oluyor yani. Onun dışında gelin tıbbi personellerle biraz bunu göstermeye çalışayım. Mesela bu tarz kutular oluyor. Üretim bölümünün ürettiği kutular bunlar. E, bu kutuları böyle taşımamızı istiyorlar. E, neden? Vakfın taşımacılığa ihtiyacı var. Sonuçta bölümler arası bir şeyler taşıyoruz.